desin ya. Ha. Tamam. Vallahi ben <gülüyor> Şimdi sen girişini yap. Sonra işte şeyde arkadaşım çağırayım. Kanalıma rahatlıkla katıl. Bir çeşitleri falan. Seni <gülüyor> <gülüyor> de tableti getireceğim. Videoyu başlattın mı? Önce çıkışan. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda arkadaşımla beraber olmadı. Çok hızlı konuştum. Bir tık daha yavaş. Tamam. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Çok sakin. Bak. <gülüyor> Biraz daha enerjik olman lazım. Tamam anladım, tamam. Anladım. E, daha olmam gerekiyor yani. Video çekeceğiz. Bu ya. Tamam, yani doğal olacağım. Yani ben istediğim gibi konuşsam. Kanki, tamam mı? Bak. Doğal. Tamam, doğal. Anladım. video çekeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşımla beraber video çekeceğiz ve ehliyetle alakalı çıkmış soruları cevaplayacağız. Bir nevi deneme sınavı gibi. Ve arkadaşımı buraya davet ediyorum. Gelin mi? Gelmemişim. Gel Kankacığım. Gel Kankacığım. Bir daha. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoşgeldiniz Bugün arkadaşımla beraber Ehliyetle alakalı Çıkmış soruları cevaplayacağız Ve bir nevi sınav gibi olacak Çıkmış soruları cevaplayacağız Ve arkadaşımı buraya davet ediyorum <gülüyor> Merhaba <gülüyor> Merhaba Kim baş... Taş kat... Bak şöyle yapalım, evet, yapalım. Arkadaşlar ee, iddialı oynayacağız bunu Şu şekilde Olsun, git tamam. diyerek edeyim. İddialı oynayacağız bunu. Şimdi elli sorumuz var. Zaten biliyorsunuz hemen Tamam mı? <gülüyor> Kırpacım bir şekilde olur. Paraymak getireyim hemen. Onu şarj dolu. Tamam, git. Tut. Getir, beni çıldırttın ya. Hakkım ne derdi yani? Sen ben neden ben böyle ben yapıyorsun. yapıyorsun? Neden? Dakika, onu şarj doluydu çok şükür. Ve kablosu varsa. <gülüyor> Var büyük ihtimalle. Baksana bu şekilde. Böyle. Bu bu, bu, bu büyük olan büyük ihtimalle. <gülüyor> Samsung. Çıkarttım. Samsung. Evet. Of. Olmadı mı? İnanamıyorum. Niye olmadı? <gülüyor> Ve arkadaşımı buraya davet ediyorum. Protokörden gidiyorum. Şuraya montajla arka çekiyor tamam mı? Hoş bulduk. <gülüyor> Merhaba arkadaşlar. Yani bu amaç şey. Amaç soru çözmek değil iddia. Evet. İddial çözeceğiz. 50 tane sorumuz var. 45 dakika süreli, değil mi? 50 50 50 soru ve 45 dakika sürede. Yani bu şekilde. Kim daha fazla doğruyu yaparsa bu şekilde ise işte, kazanmış <gülüyor> olacak. Kim daha az yapbilse istediği şey aran anladınız siz boşa. Mesela <gülüyor> hortumla ıslanmak gibi veya diğer yani şey, şey ise, misal. Evet. Sen kazan, Yani herkes ben istediğini yaptıracak. Ben kazanırsam sana istediğin bir şeyi... Ya atıyorum ben sana alabilirim. E, sana alabilirsin. Yani Ya ücretli. atıyorum bir şey yaptırmak istersen onu yaptırırsın bana. Evet o yani kendi şey aramızda şey. bir şey yani. Bunu Youtube'da paylaşmayacağız. Paylaşabiliriz. Ben, ben kazanırsam... <gülüyor> yani bu da bize bağlı. Yani umarım güzel bir etkileşim olur videonun. Bu şekilde. Başlayacağım mı bugün? <gülüyor> Başlıyorum şu an. Tamam geldik. Evet. Tamamdır. Hapşırayım mı? Şu an ilk kim gelir? Kim alır? Ta taş girecek? kağıt makas yapacağız. Üç, üç, üç kere yapacağız. Kazanan. Peki, tamam. ee, dur. Şöyle. Tamam. İlk girmek mi mantıklı, ikinci girmek mi mantıklı İkinci ama sen bildiğin için anne kim kazanırsa olsa eticek tamam. Birinci mi ikinci mi geçecek. hadi Ta Taş kağıt bakasın Tamam biliyordum Bir sıfır İki sıfır Kağıt mı birşey sever İki bir İki iki Taş makası böler o oh, inanmıyorum ya of! Evet. Hayır! Ben kazandım. Doğru haklısına. <gülüyor> şimdi ben ilk başlayacağım. İlk sen başlayabilirsin. Hayır. İlk sen başla. Hayır. İlk sen başlayacaksın. Hayır. Ben boşuna mı bu kadar oynadık biz? <gülüyor> Ama işte oynadık ve sen ezer yani taş makası ezer parçalar ve sen kazandın. Evet. Sen ben kazandım şimdi aynısı sıra... var. Sen kazandın. Çin sen gideceksin. Ver. <gülüyor> Al bakalım. El sınav. Al bakalım. Yalnız Bak. Hı. Sakın ben yaparken şey yapma. <gülüyor> müdahale. Konuşup ve müdahale etme tamam mı? Tamam peki. Şimdi Ezo'bilen'in şeylerini diz filan edelim. Allah'a sen müafet. Sağdan, soldan, alttan, üstten aşağı donat. Tamam bakalım. Başlayalım arkadaşlar. Gülme. Bence bilgilen... Sen konuşabilirsin. Peki konuşayım. Bence bu videoda bilgilenmek de önemliydi ama şu an uğraşmak istemedim arkadaşlar videomu montajlarken verken söylemek gerekirse. Bu şekilde. Sormam var. Dün mesela yapmıştık. İlk, dün telefondan yapmıştık ve benim daha çok doğru vardı. Ben yapmadım çünkü araya. Sen yardımcı. Sus var. bak şu an engel oluyom bak. Peki. Açılık yardımcısı yaralı taşımalarında uyulması gereken kurallardandır. Arkadaşlar bu arada ehliyetim var benim yani avantajım. Hayır. <gülüyor> benim şuan yok. Ben daha yeni başladım arkadaşlar. <gülüyor> Çok Kol cool, oğlum mu? iskor deyiz, iskotta. Anca. Evet. Video da biliyorsunuz her yerden ateşe verdiği yapılan hatalı ilk yardım uygulamalarından da video izleyeceğiz arkadaşlar. Çok güzel video da açılmıyordu evet. ama burada. Açılmıyor. Yanlış bu yanlış. Yalnız... <gülüyor> Bence halledilir. Ben bunu biliyorum. Ben bunu biliyorum. Söyleme. Peki. Ben onu yapmıştım. Önüme gelmişti. Hatalı. Hamlayacaksın. Yapılan hatalı ilk yardımdır bak. Havale diyor. Kanama göğüs bölgesine direkt buz konulması. Bunu söylemişler. Küçük bir şey. Bilmiyorsun. Direkt buz konulmaz ki. Havalı getiriyor. Hayır sen sonra. bilemiyorsun. Hmm. Ha. <gülüyor> Şekler değişiyor zaten genelde. Neyi bildirir? Demir yolu geçildiğin ekleyin kontrolçüsü anahtarlı anayolu, Tarlı ve kapşağı değdiğine kapşak demir yol. Görev ve yetkiler konulardan hangisinin ait tesciliye tescil, bağlı araştırma muayenelerini, Yapmak ve yaptırmak trafik zaftasının görev ve yetkilerini kim olacak? Şekilde görünen araç geçme değil ilgili olarak aşağıdakilerden gitsin emri Arkadaşlar e, bu bu şekilde hani 40 dakika falan olmayacak Burayı hızlandıracak böyle çat çat çat çat çat çat geçecek Hayır <gülüyor> Ya bazı boşluk olan yerleri sileceğim Ne hızlandırmayacağım Şöyle söyleyeyim Hı. sana şu an 40 dakikaya girdik Hani evet. 40 dakika falan 40 dakika sen Boşluk mesela ses kısmında gözüküyor ya o kısımda böyle sesi olmayan kısımda sileceğim Bir buçuk iki saat boyunca kimse Yok, o kadar var. olmayacak zaten. Hiç lan Sen bak şu an beni konuşturuyormuş. Peki hadi yap. Şekilde gördün abi. ilgili olanlar söylenebilir. Araç keşpeş Yanlış yapıyor oğlum. Trafik kontrolü etmeden yanlış. İtmeyeceksin. Tamam. Dur lan. Evet, doğru sağdaki kaldırımdan tescil işlemlerini yaparak ve belge plakalarını vermekte görevlidir. Çekili kapı üstü kavşaktan sağ dönüş yapmak için hangi şeridi izlemelidir? Şimdi kavşaktan önce bir numaralı şeridi seçmesi lazım. 7 2, Ortadan giderse düz gider. Bak 3 şerit. 3 numaradan giderse sağa dönecek bir numaralı. Gel. Yerleşim birimleri dışında, karayollarında geceleri arı çiçeklerinin kullanılması ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur? Evet, dönüş çiçeklerini geçerli anlamda, hayır. Karşılaşma, hayır. Evet. Dikkatli okuman gerekiyor mu? Yani biliyorum de tık tık tık tık olmuyor yani, anladın mı? <gülüyor> Diyeceğim diyeceğimi bilemedim. Sessiz olayım dedim. Ee, soruyu okuyabilirsin. Ne bileyim bilgilendirmek için. Veya arkadaşlar ben bu sınava çalışıyorum. Arkadaşlar ehliyet e-sınav e üzerinden. Ve böyle şu ana kadar iki tanesinde başarısız oldum. Çoğundan yapabiliyorum. <Gülüyor> Kendimi falan dövdüm. Neyse. Başarılı oluyorum. Ve <gülüyor> kaybediyormuşum falan. Neyse. Umarım ben kazanacağım. Kendime güveniyorum. Bu kadar. Bu şekilde. Çok bilmek önemli değil. Mantıklı düşünmek önemli. Laf <gülüyor> mı Evet. Mantık soruları çünkü arkadaşlar. Mantığını çalıştıracaksın. Yani sadece ben e, trafik işaretlerine karıştırıyorum. Birbirine benzeyenleri falan yani. Sadece bu şekilde maalesef. Bu şekilde. Anne işimiz var. Video çekiyoruz. Video çekiyoruz. Sadece cevaplıyoruz ehliyetle alakalı. Hiç çıkar mısın benim işim? Video ehliyetle gelsin. alakalı cevaplıyoruz. Çok önemli bir şey videoda diliyoruz. Ehliyetle alakalı. Lan duyuyoruz. bir dur bir şey diyecektim ki. Niye çağırmıyorsun? Bitirmedik. Dışarıdan bir sucuk çalıyor. Kim? Sucuk sucuk sucuk diyor. Aa. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ben yapıyorum bir Ya şey yapıyorum çünkü. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bir de arkadaşlar 15 dakikada yaptığını söylemişti arkadaş 15 dakika iddiasına girmedik biz hayır şu an girmedik ama bitirdiğini söylemiştin dün evet. ama bitiremedin şu an bitirmedim zaten İşte şu an şu an zaten bitirmek önemli değil ama dün söylemiş 15 dakikada falan bitiriyorum ne siliyordum saç kurdu falan demiştim benim için Anne hani. ben bir blavoz yiyeceğim. Tamam bebişim hadi. E, e, i̇nsanın sesi. Anne şu an dikkati dağıldı bebişim. Gel oğlum tatlı sesin. Tamam bebişim önemli değil <gülüyor> kapat. Tamam. Geçecek kesin. Kızıl olacaksın. Ne bileyiz siz? <gülüyor> Kırmızısı olacak. <gülüyor> İnşallah ne bileyim Elini isterim tabii ki de ama Kırmızı Bir sesle olacak çünkü gözüküyor. Yanlış yapıyorsun. Ben tilatory kayışıyla alkol ben bile çok şaşırdım ama yanlış oldu. Dün. Nasıl oluyormuş bu başına geçince? son 11 soru 10 soru kaldı arkadaşlar hadi bakalım acele etmen gerekmiyor ne bileyim geç yeter <gülüyor> son 5 soru arkadaşlar bu en son soruları ben çözmüştüm ve basit oluyor böyle, genellikle trafik adabı ile alakalı oluyor. 4 soru. 3 soru. Heyecan durdu. <gülüyor> son... 15 dakika bak, 45 dakika süre vardı. Bilir. Olabilir. yok. <gülüyor> 1 2 1 2 Bir, bir, bir sürü kaldı arkadaşlar. Son sonuncusu diyor yapıyor arkadaşlar. Aracın aracını hareket ettirmesi de bekledi. Trafikteki diğer yol kullanıcılarıyla ile iletişim başarı var park edince kadar da bu iletişim Buna göre arkadaşlıklardan hangisi trafikte olumlu yönde iletişim kurma becerisine sahip. hayır ya sen seneye. Evet ve videoyu şey hesabına bitireceksin. Abi. Ve hesabına bitireceksin. <gülüyor> Başarılı olmuştur. Oha! <gülüyor> 12 yanlış mı olmuş? 70 kaçta geçmişsin? Bir de <gülüyor> ilk kendisi bakıyorum. Bakalım. Ben daha yüksek olacağım. Ben yani 80 derle geçeceğim. Hadi inşallah bakalım. Eminim. Şu an baksana... 38 doğrum, 12 yanlış var. <gülüyor> ben daha çok başarılı olacağım. Adım gibi eminim. Ya fazla bir konuşur. Oğlum bak başarısız olduğu için şey deme yani. Paylaşma falan deme. Gözüküyor <gülüyor> mu şu an? Şu şekilde artık nasıl görünüyor bir zaman da. <gülüyor> tamam. Benim 12 yanlışım var. Ona göre tamam. sen şey yap artık. Peki tamam. Yeni sınav arkadaşlar. Bir daha durduracak mısın? bence. Durdurup evet. devam et şey yapalım. Devam mı ya? Devam mı? Ha. Peki arkadaşlar. <gülüyor> Gel yanıma. Ben hiç Durulur. karışmayacağım sana. Tamam peki. Bir de arkadaşlar, arkadaşın böyle dikkatimizi dağıtan bazı şeyler oldu. Kapı falan açıldı ona rağmen bence güzeldi. Ya. <gülüyor> evet. İki yanlış da oradan çıkarıpsak evet. oynan <gülüyor> şimdi. Vallahi bir yanlış da olsa ya yani gene doğru yapıyorsa ama bir iki tane yanlış olsaydı yapamıyordum. Evet. Değil mi? Bu şekilde. O değil de futbolcular çok yalnızmış şey. Ya. Evet, ne neden? <gülüyor> Hadi tamam işleri zor mu? Şey böyle yanında birlik konuşuyorken bir video çekerken yapmak yani. Bence çok başarılı ya, oldum. Ya nasıl bir şey? Hadi ben seni yener. Ben çok başarılı oldum. Ben, ben yener. Allah ben yine Allah. Ben inanamıyorum an. Ya. Bak ne denilirse onu sorunu yapmak zorunda ya? İkimiz evet, sana geçerli bu. Evet olur. evet Caymak yok. Söz, hadi sözler, hadi. Burada, sözler burada. Sözler evet. burada. Ee, şey olmaz. Kışkırtma olmaz böyle çok kötü bir şekilde kışkırtma. yumurta falan hayır, hayır, veya o ne yani. olmaz. O şekilde yok zaten. Eee. yumurta kaç par oldu? Evet, maalesef o yüzden kışkırtma olmaz ve tamam söz. Söz veriyorum arkadaşlar. Senin de söz ver. Hadi dakikam bitiyorsa lan şey. Verdim, verdim. <gülüyor> Kulak kanaması söz güzeldi. Böyle videonun hangisine bu muz doğdik, muzumuz. Kulak kanaması. Kazar üzerinde sakinleşsin, endişeliğe güdürürler, kanama ciddi. Yapabilirsin! Güveniyorum kısım. aslanım sana. Tamamdır. En büyük nedenlerindendir. Tamam, Rüker bir saniye kadar değil mi? Neymiş? Bir dakika söyleyemeyeceğim. <gülüyor> Kazarladık ölümler ve tigat kanunlarının en büyük neden... Hıh ah, tamam. Tamam. Oho, bu da. Ta yine dördüncü soruda. Şöyle tekrarın hangi Tamam. <gülüyor> <yorumlarım>. <gülüyor> <gülüyor> Buldum. Oh, çok şükür. Ben bunu geçeceğim ya. Efsane gidiyor. Şu an 8. sörədeyim. 8. demiştim var. Çok sıcak Oha! Aşırı kolay arkadaşlar. Şu an 8. sörədeyim. Ve 10 dakika geçmiş. Hayır, 4 dakika geçti. <gülüyor> Doğru. Hayır. Şurayı şurayı 50 şuru şey 45. Yani 4 dakika geçti. Ben bunu geçeceğim arkadaşlar. Dedim gibi eminim. Tamam. Yap dur, öyle geç ya. Tamamdır. Aşırı kolay şu an. Bayram bir kazasedenin kusması var. Sen git pozisyonda. Ee... Bir dakika dur olacak. Ha. ha. Sen demiştin. Oo, çok güzel. Hatırladım. Ama dur bu değil. Tamam buldum. Bir dakika dur. Tamam bildim. Sen buna bahsetmiştin hatırıyorsan. Ama bu kusmadan... Bakın eniştemin. Bayılacağım. Neyse. Aşağıdakilerden hangisi delici? Oha. Bu ne? Ya dalga geçme. burun ha, içerideki kim var? İçecek bir şey yapıp de. Neyse kalsın Önemli, yani şu Hemen hallederiz Zaten hemen hallederiz <gülüyor> Çok öde bir şekilde yapıyorum arkadaşlar Bakan Uygunluğundan da hallederiz Şurada bir şey, şey yok güzel. Şurada bir şey sallayayım kendime Dur geliyorum ben Tamam Ne bulacağım ne bulacağım Evet Ne bulabilirim <gülüyor> Ne bulabilirim, <gülüyor> ne bulabilirim? Uygun Kitaplarım var burada Zeki çocuk Evet Bu da çok uygun olmaz İnsanım bir şey var Yok sor. Ya inanamıyorum, ben yapamıyorum. Ve dokuzuncu sorudayım. Ya ben bunu yapamaz ki? İki tane sadece ne kadar? Ne kadar beşer arkadaşım kalbinen var ya. Kadın yerel olmuş. Kadının bilinciye ne sese dönüşüyor? ne alaka bildim. Karniye yeni açış mesajı yapılan nadir nad verilir karnasızım. Tamam. Benim sorular aşırı koyu olduğu için olabilir. Tabii işlerim. tabii. Göreceğiz şimdi. 78'in <gülüyor> 78 altına düş bir bakalım. Hangisidir? Yaparım ben bir şekilde. Ya ne bileyim yapıyorum yani. 70, seni kaç 78'de değil mi? <gülüyor> 12 yanlış. O zaman 76. Olabilir. Yap bana. <gülüyor> al bak ben burada ölürken hiçbir şey yapmadım bak ben doğru yapıyorum. teşekkür ederim vefasız arkadaş seni ya ben yapıyorum arkadaşlar ben becereceğim bu işi <gülüyor> göreceğiz bir dakika dur Söylesine, tamam oh, uykum geldi on ikinci sorudayım arkadaşlar e, 30 50 dakikada ben 15 dakikada 50 tane soru yap. Dün bunun iddiasına girmiştik değil mi? Bak ben bunu kazandım. Heh, dur, hemen ha. hemen seyirken dur. Sanılmıyor <gülüyor> <yılı> tıkanık diyeceğim kadar <gülüyor> tam Ne ne Bir de ne kadar bir tam tam tam tam tam o değil. O değil. Hayır, dar, bir şey yapmam. Bak şu şu. B, B olabilir, ada olabilir. Daka geçme. Olmazsa de denizi, denizi. Ya daka geçme, yap ya. <gülüyor> Hemlik neydi ya? Söylemeyeceğim. Bir şey. Hemlik neydi? Hemlik. Hemlik ne arkadaşlar? Yorumlara yazın. Hemlik ha. neydi? Lane lente lentek lane manevrası. Arabadan çıkartma. Üçgen bandaj uygulaması, türkmenlik türkmenlik yerelerde hemlik manevrası veya üçgen bandaj uygulaması bu <gülüyor> durumda eldeki ilk yardım uygulamalarından hangisinin yapılması muharradını acı soruyor sesli bir şekilde oku arkadaşlar videoyu her zaman yorumlarda yazın yolunun yolu tıkanıklığı yaşayan bir kaza konuşamadığını nefes alamadığını renginin morardığını ve acı çekerek ellerini boynuna götürdüğünü gözlemlediniz bu durumda eldeki ilk yardım uygulamalarından hangisinin yapılması uygun olur üçgen bandaj Kolda mı oluyor? Üçgen arkadaş kol kolu göstermişti. Hemlik hemlik neydi arkadaşlar? Tördük yaralarda, rentek rentekardan aklınıza geç Arabadan çıkartmada dedim. Hemlik arkadaşlar. Oha! Doğru yaptım. Şu an kopya verdin. Şükür. Bu ben orada soruda diyor, Bu, bu adam Ölüyor. Kopya vermiyor bana. Ben hepsini yapacağım. Adam ölüyor. Boğazına bir şey evet. girmiş demek. Nefesi kesiliyor. oluyor. Ben kendim yaptım arkadaşlar. Emine bana vermedi. Şurada baş parmağın. Ah! Bir de. Evet evet evet. hem de. Çocuklarda, bebeklerde falan. Bebeklerde mesela göbeklerden 3'ten 4 parmak, 3'ten 3 Üç parmak, 3'ten 3 parmak. Soruları ne yap? Vaktin geçiyor bana. Şuan bildiklerimi anlatmak böyle. Çok belleymiş bir şekilde falan bunu istedim şu an <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Trafik işaretleriyle ilgili olarak yukarıdaki dayanıştan hangi yapımasını saklamamışsa engellemişsene Çok sıcak Çok sıcaaaak <gülüyor> oh, Arkadaşlar İğne link koyuyorum Şey ya videonun altına şimdi ben diyeceğim Ha. Şöyle göstereceğim onu şuraya parmağımın altına koy. İsa denizar arkadaşlar. Bak pire ve var onu koyma. <gülüyor> Trabik şartıyla evgilen kadar açın ha yine. İsa Denizler. Melanın engellemesi, Sürümün, engellemesi. Özellikle yüz yedirme Tamam 1-3. var mı? Yokmuş. Aa aşık. tabii ki de 1 ve 3 var çünkü doğru. Yaşaktırılıyor. dakika Tamam doğru yaptım. Evet bu bildiğin için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Geçiş yolları üzerinde park etmek yasaktır. Duraklamanın yasak olduğu yerlerde park etmek yasaktır. Bu bildiğin için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Geçiş yolu geçiş yaya geçidi falan yani geçiş yolu. Duraklamanın yasak olduğu yerlerde park etmek yasaktır. Duraklamanın yasak olduğu yerlerde park Tabii ki de mesela yaya geçildi falan durakla. Bir de gidip düşün duraklama. He. Durma. Durma. Kalıcı olarak park etme. Duraklama. Arkadaşım mantıklı düşünemiyorum şu an. İki şerideden kullanması yasaktır. Adresine giriş yolu ne En sondan sürmesi yardımcı olabilir misin? Şey Şeyde şeye tesisinden gideceksin de şuradan adresi. Sen pes ediyormus? Pes etmiyorum. Pes etmiyorum. <gülüyor> Hayır. Ee? Giriş yolu şuradan adresinden gideceksin. Girişlerden Bak şu an oturun sonra geçtin. 20 sorun da... 20 sorun da... ...aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? Hızın azal. Diğeri En son gitmem. Ah! Oh. Şuradan, yeğen ve okul yaklaşırken ...gülüş yetersizliği olan tepe 3'tü ve dönemeçlerde ...aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? <gülüyor> geç... Yok yok yok! En son şeyden... Hayır! Dörtlü ikiniz ışıkları... Hayır! O şurup birbiri karmaşalı şurup. Hem ...hem çünkü yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde hangisini yapmalıdır? Hısını Şu Şurcular geceleri yakın ilerisi görülmeyen kavşak dönemeç ve tepe üstüne yaklaşan gelişlerine sabahlemek zorundadır. Korunayla. Ama geceleri yakın ilerisi görülmeyen kavşak dönemeç ve tepe üstüne yaklaşırken geliş... Tamam. Uff zor arkadaşlarım. <gülüyor> Arkadaşlar yapamıyorum. O diz hiç değil mi? Hayır. Ona dakika kaldı. Ben ışığı zormuş böyle yapmak tık tık tık tık tık tık tık falan yani. Şu geçen geceleyi nasıl ben bir ona çalarak Dönüş ışıklarını yakacak. Dönemeç diyor Dönüş ışıklarını yakacak. Yapamadım yapamadım. Kar da beklemeye gerek durumlarda duydumlar yapılması gerekir beklemeye durumlarda. Bir tane ışığının yakılması gerekiyor Ha, motor çeşitlerde farlarının yakılması. Durdur. Karayolunda uzun süre bekleme gereken durumlarda uzun süreli karayolunda bekleme. Motorun durdurur el freninin çekilmesi. El freninin çekince arkadaşlar zaten kımadamasını engelliyor arkadaşlar. Ama uzun süre bekleme motor çeşitlerde farlarının yakılması. Şekilde gören geçiş üstünlüğüne sahip araçların görev halinde karşılaşma durumunda geçiş akranç kullanmalıdır. Ambulans Ama yolun durumuna da bağlı arkadaşlar. Yolun durumuna da bağlı ve bence ambulans, ambulans önemlidir çünkü hastaları taşır ve yolun durumuna da bakın ve trafik işareti varsa ona da bakın Aşırıdakilerden hangisi güvenli çocuk için alınma şekillerden önlemlerdendir? Trafik yolunu fazlana güzerden tercih tamam dedim Aşırı dikkatli olmak gerekiyor, aşırıdaki trafik işareti aşırıdakilerden yaklaşılır mıydı? Demir ölüşü geçir, demir ölüşü geçir, demir ölüşü geçir Arkadaşlar aşırı birbirine benziyor Kontrollerde demirli ot geçirdin ha. Bütün çözdüm diyeceğim. Aracın kaşarlı paneli size bir tane bir şey bir şey damlamasın. Yani anne gelemezsin ben ben çödüm çözüyorum bebeğim. Bütün çözdüm diyeceğim. Aracın kaşarlı panelindeki kedi size. Sen çöz biz. Ama boya boya boyayım <gülüyor> size. Göremeyin ha yaş. Öyle oluyor değil mi anneler? la? Sen anne o da gör. Ya seviyesinin azalması <gülüyor> depodaki ya katın azalması. Yer seviyesinin az anlaşılması Arkadaşlar Anladım. çok üzücü Fren hızalarını eksilmiş almışlar Anne kapıyı kapatabilir misiniz? <gülüyor> Otorucu evet. yapılan ve yıkı tasarrufunu etkilen ayarlar Hiç bilemedim yapamıyorum hayır Neredesin İsa İsa gel buraya İsa <gülüyor> Benim yetmiş haritçe geçmem gerekiyor Kaptal beni sarılayım 13 dakika ben burada içerik tercih döküyorum. Sen ne yapıyorsun? <gülüyor> Lerenin yetersiz şişirilmesi ya katikövitimin artmasına neden olur. Tek 5 son 5 soru ve 12 dakika. <gülüyor> Hala açık trafikte hangi temel sahip gösterir. Sabır. Bir dakika. ya da el kol hareketleriyle çabuk geçme zorlama hali. Sabırsızlık bir şey bu. <gülüyor> <gülüyor> Türkçe'yi unuttum arkadaş. Türk, sabırsızlık arkadaşlar. Deskofeyi içecekseniz yapayım. Hayır yapma, yapma yapma yapma. Ben yapacağım. Kolay bu. Lütfen kolay. Neden dili? Ev gösterdim ben zaten. Hayır. Ev kaldı orada. 47. sorudayım. 11 dakika kaldı. Yapacağım. Bazı sorularda tam bir zıttırıyor arkadaşlar. Ama çok da dikkatli okumak gerekiyor. 1 dakika. 10 dakikam kaldı. İnanamıyorum. Bazı sorular aşırı da maalesef. Arkadaşlar 49. sorudayım. Trafik! Arkadaşlar! son sorulayım. son Sönsor'a geldim ve 10 dakika var. Ama bazı motor falan aşırı yabancı bir şeyler vardı. Onları yapamadım. Bakacağız şimdiye. Neyse yap yap hadi. Trafik içinde çözümlüdüm. Çodumları... Ağlayacağım. Ben yapmıyorum. Ya ben onları yabancı şeyler yapamadım. Sınav bitir. Çakım. Hayır, hayır, hayır. Başarısız oldum. 28'de başarısız oldum. Arkadaşlar. Hayır. Kazandım. Olamaz, çok üzücü. Abi sekizde başardınız oldu. Hemen göstereceğim. Abi sekizde başardınız oldu. Beni ıslat. Hayır. Beni ıslat. Hayır. Ben ne yapacağım sana oda, yardımcı ol. Ya onu çalışırsın da. Daha çok test edeceğim çünkü yanlış şey yaptığım sorulara bakam gerekiyor. Evet. Neyse bir. Hepsine dövüm. bakacağım. Yanlış yaptıklarımı hepsine bakacağım. Sen yanlış yaptıklarımı da bakacağım. Tamam bak bakıp çalışırsın. Ben kazandım arkadaşlar. Büyük ihtimal... Ee... Beni hortumda ıslat. Hava sıcak. Islatmam da. Islat. dışa ıslat. Islat. <gülüyor> Islatmak hava mı? Hava sıcak ama. Nasıl şey, açtın? Artık... 68 ile... Arkadaşlar 76 ile geçti. 68 ile... Ben zaten ikisinden de çok düşük puanla kalmıştım. Böyle 68, 66, 10 ile kalmıştım. Düşünürüm. Zaten artık o iddianın hediyesi vesaire artık. Ya da ne yapacaksa. <gülüyor> İnstagram'da paylaşılır. Biliyorum arkadaşlar ama sorular aşırı İyi bak ama video bitti. Arkadaşlar <gülüyor> videomuz bu kadardı. Böyle vallahi kendine çok böyle güven, güvenmek tabii ki de güzel bir şey. Ama çalışman falan da aşırı önemli. Ve sorular şaşırtmacılı ve çok dikkatli bir şekilde okuman gerekiyor. Umarım ehliye sınavından geçeceğim ve daha fazla soru çözmem gerekiyor. Daha fazla test çözün arkadaşlar. Benim gibi kalmayın. <gülüyor> Like atıp kanalıma abone olup sosyal medya hesaplarımı da eğer koyaysam onları da abone e, fanım ol, e, takip ederseniz sevinirim arkadaşlar. Umarım bu videonun devamı gelmesini istersiniz. Bay bay.